Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Ben Başak Arslan, Sarten grubunda 13 yıldır çalışmaktayım. Son 3 yıldır da Sarkap AŞ'nin genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Sarten Ambalaj, Türkiye'nin en büyük ambalaj şirketidir. Metal ve plastik ambalajlar üretmekteyiz. Dünyada da ve yakın coğrafyada da çok büyük bir pazar büyüklüğüne sahiptir. Sarkap ise Sartan Ambalaj'ın perekende sektöründe ve züccaciye sektöründe ilerletmiş olduğu bir markasıdır, bir iştirakidir. Sarkap olarak biz bugün Züceksuarı'nda yer alıyoruz. Salon 6 C12'deyiz. Üç yıl oldu firmamızı kuralı. Ve e, bu 3 yıl içerisinde e, çok büyük başarılara imza attığımızı düşünüyorum. İlk ürünümüz e, onlu poşetli kavanoz kapaklarıyla başladık. Biliyorsunuz dökme kavanoz kapakları satılıyordu piyasada. Burada e, biz sar kap olarak ne yaptık? Bunları hijyenik bir ortamda müşterilere, kadınlara sunmak istedik. E, ve bir diğer farkı da Hijyen dışında hep beyazdı, tek renkti bu kapaklar. Bir heyecan katmak istedik. Renkli, desenli ee, kapaklar ürettik. Bu kapak da poşetleme de tarafımızdan yapılmaktadır. Onlu poşetli başladığımız kavanoz kapaklarına poşet içi adetlerini de değiştirerek ee, raflarda yerimize aldık. Şu an için marketlerde görmüş olduğunuz kavanoz kapaklarının neredeyse hepsini aslında biz üretiyoruz. Sarkap markasıyla. Private Label yaptığımız ürünler de var. Paşabahçe örneğin, onların kapaklarını da biz yapıyoruz. poşetlerini ve dökmelerini. Bunun dışında e, Chefs markası, BIM'e Bim yapıyoruz. E, A101'de, Migros'ta ve Carrefour'da Sarkap markası olarak yer alıyoruz. Bu ürünümüzü geliştirdikten sonra e, dekoratif ürünlere e, son iki yıldır aslında e, bayağı bir e, odaklanmış durumdayız. Üçlü setlerimizle çıktık. E, yuvarlak, e, yaklaşık 10 santim çaplı, 1000 ml, 1200 ml, 1600 ml şeklinde. Şimdi e, yuvarlak tepsilerimiz, boy boy köşeli tepsilerimiz ve e, köşeli saklama kaplarımız da geldi. Yeni yılda e, sizler için hazırlamış olduğumuz çok yeni kalıplar var. E, bu kalıplar bazıları e, ürünün içinde ne olduğunu anlayabileceğiniz kalıplar. Yani normalde metal için genellikle böyle bir kaygı vardır. İçinde ne olduğu bilinmez. Fakat yakın, çok yakında piyasaya süreceğimiz içi gözüken metal kutular. Bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Farklı çap boylarda, yuvarlak, köşelisi, ovali. Bunları göreceksiniz. Bir diğer konu da kabartmalı kutu dediğimiz. Şu an için piyasada olanlardan biraz daha farklı. Metal kutu tarafımız bu şekilde. Bir de plastik ürün grubumuz var. Daha çok yeni başladığımız ama bu yıl ilk denememiz olmasına rağmen çok başarılı olduğumuz aşure kapları. Biliyorsunuz ki aşure kapları e, bizler için çok önemlidir Türkiye için, Türkiye'deki bayanlar için. Ve aşure sezonu geldiğinde çok büyük bir heyecanla e, aşureler yapılır. E, bu yıl aşure kapları çıkarttık 6'lı olarak, e, çok ciddi bir satışımız oldu ama yetmedi. Gelecek yıl için daha da farklı plan, planlarımız olacak, farklı çap ve boylarda. Piyasadan farklı neydi aşure kabında? Bu bir kullanat konsepti değil, kullana-kullana-at konseptini geliştirdik. Bunlar plastik kaplar ve desenli. Makinede defalarca yıkanabilir. Ee, ve 4 farklı deseni piyasaya sunduk. Plastik ürün grubumuzda da bu şekilde bir başlangıç yapmış olduk. Üçlük, beşlik petlerimiz zaten mağazalarda halihazırda hazırda satıştaydı. Onlara devam ettik. Her geçen gün çok büyük bir heyecanla Yeni ürünlerimizi geliştirmeye, sizler için en trend desenleri, en yüksek kaliteyle sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl Züceks fuarındayız. Fuar çok heyecanlı, katılımcılar çok heyecanlı, yurt içinden ve yurt dışından birçok müşterimiz var. Fuarın herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Herkese başarılar.